Güzel bir maç bizleri bekliyor. Kafa topu iki de zorlu mücadele başladı. Direğe çarptı. Yerden sert vuruş. Maç golle başladı. Ceza sahasına doğru. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Tehlikeli ataklara karşı resmen durum 1-1. Yine alt doğru vurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Allah'ım burası da savunma. Sürekli 90'ı görüyor. Topu 90'a astı. Güzel şut. Tam 90'a taktı. Kafa vuruşu geldi. Büyük kafa süper güç olduğu yerde buzladı. Kapayı büyüttü ve çift süper güçler karşılıklı kullanılıyor. Kafasını ya vurdu. Allah'tan bu boyu kilitliyiz. Oyuncu büyük top kullanıldı. Artık kalan son kaleyi küçük ortada buz mus kalmadı. Süper güçler ha karşı güç tam zamanında geldi. Part çok az. Hala yetişme itir. Yetiş. Büyük kaleye gol atamadı. Gol yedi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçta son düzlüğe girildi. Top, ağırı... top ağlarla buluştu sayın seyirciler. İyi kurtardı. Yukarıdan gol peşinde. Ve yine kurtardı. gol. Ceza sahasına doğru. Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi vurdu. Kafayla şut çıkardı. Top iki... GOL! GOL! GOL! Şimdi sona... Okay. Ölümcek ağlarını temizledi. Yerden bir şut. Ve gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta son anlar. İşte son düdük. Adeta gole doyduk ve seyir yüksek bir maç oynandı. <gülüyor> Ligde şampiyonu. İki oyuncunun maçı başlıyor Hakem düdüğünü çaldı Ve bir gol Çok hızlı geldi Topu sektirerek Atak başlatma peşinde Rakibi sahasına bekliyor Şansını üst taraftan dönüyor Kafa vuruşu geldi Şansını kafa Gol gol top binelerde Karaya bak topa basıldı. Top kocaman oldu. Buzdan hışımla çıktı. Fileleri havalandırdı. Yerden gol arıyor. İşte bu kadar. Güzel bir kafa vuruşu. Oradan golü var. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi, Gol geliyor. Büyük kaleyle gol atması çok zeki bir maç oluyor. Topaya anatam oturma demek gol gol gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Bu kadar kolay değil dedi. Yerden sert vuruş maçta şıktı topa alarda. büyük kafa kullandı. Aman Allah'ım gol gol gol. Büyük büyük top bastı ama yine de gol yedi. Kale küçüldü bu kale Allah'ım gol. Havadan vuruş. Top adeta paylaşılamıyor Top ağlarda ve gol Görünmezliği buldu sanki Maçın bitmesine 30 saniye kaldı Kafayla topu uzaklaştırdı Maalesef kendi kalesine Mükemmel bir geri dönüş gerçekleştiriyor Top yerinde durmuyor Bir orada bir burada Gol gol gol Alta doğru vurdu Daha iyi vuruşlar gelmezse Gol olma. Büyük kafa kullandı Ayağının içiyle vurdu. Büyük kafa gol getirdi. Nereye gitti bu oyuncu? Heyecanlı maçta son saniyeler. Şansını üst taraftan dönüyor. Kale direğine akıllıca kullar. Süper bir gol. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Mükemmel bir kafa golü. Son saniyeler. Kafa vuruşu geldi. 90 saniye sona erdi. Üstelmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Top yükseklik kazandı. Yerden gol arıyor. İlk gol geldi. Havadan vurdu. Kafasıyla topu kay... Maç şimdi. Bir bir. Yerden gol peşinde. Kafasıyla vurdu. Her top ellerinde eriyor. Karaya baktı ve şut çıkardı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Uyarı geliyor. İşte bu kadar. Alta doğru vurdu. Gol! Topu ağlarla buluştu sayın seyir. Süper bir gol. Maç bol boylu başladı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Rakibinin altında... İşte gol! İşte gol! Topu havada tuttu. Direğe çarptı. İnanılmaz bir gol! Nefis! Akıllı dolu verilmiş Oyun kaldığı yerden devam ediyor Yerden gol peşinde Skor 5-4 Maçta şimdi son 45 saniye Beraberlik için baskı var Çivi gibi çaktı Her şey henüz bit Mükemmel bir gol Şansının üst taraftan dönüyor Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü Maçın son 30 saniyesi her yer top. Büyük kafa kullandı ve şimdi sat. Büyük kafaya karşı Kron kaleci kullandı. Süper güçler ha, dört Buzladı. Buz stop süper gücü geldi. Ateşli top geliyor. Yok böyle bir gol. Tension özel gücü basıldı. Top düştü. Çok kritik saniyeler başladı. Kafayla şut çıkardı. Bu bunu çıkar. Büyük kaleyle Gol işte. Büyük kale görünmez. Kale ufaldı. Gol olması zor. Gözler artık hakemde. Bu hakem maçı bitirdi. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Fikiriniz Ercan Taner, iki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Direğe çarptırarak attı. İlk tercihi süper. Büyük kafa... Durum 2-0. Büyük kafa zamanı. Fireleri havalandırdı. Büyük kapı, büyük top basıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu kafasında sektiriyor. Oradan golü var. İyi bir buluş gelmedi. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Top, top, bomba kullanıldı. İki oyuncuda çok büyük, kale, büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? Ters yönle yönler şaştı. Kalesini gole kapadı. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Ters gol getirdi. Bunlar nasıl goller seyirciler? Yerden sert vuruş, gol mü? Hayır, hayır direkt. İşte bu kadar. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Direğe çarptı Maçı yarıladık Harika kurtardı Çift gol Çift golü çok yerinde kullandı İnanılmaz bir gol attı Şansını üstte topu 90'a astı Buz kesti Buzlama kullanıldı Buzu yerle bir etti Alttan gol açtı Vurdu be gol Mağlup oyuncu erken pes etti Gol gol top filelerde Maçta son düzlüğe girdi. tam 90'a taktı Yerden bir şut. Meşe yuvarlak dileğe takıldı. İşte bu kadar. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Yukarıdan gol peşinde. Rakip gol gol gol. Güzel bir kafa vuruşu. Yok böyle bir gol. Maçta son 10 saniye. Gool. Kaleye baktı ve şut çıkar. Ağları deldi. Topu ektiriyor. Rakibinin gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. İşte bu kadar. Ve son düdük. Bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı.